Hayalim öğretmen olmak değildi tabii ki. Tiyatrocu olmak isterdim hep. Ama öğretmenliğin asıl tiyatro sahnesi olduğunu mesleğe zorunlu bir şekilde başlayınca anladım. Mecburiyet dedimse yanlış anlamayın. Adam gibi bir mesleğin olsun anlayış hakim olduğundan dolayı öğretmen oldum. Ama ne güzel bir meslekmiş gerçekten adam gibiymiş. Dedem yaşında insanlar bile karşımda hocam deyip gülümseyerek saygı duyarak konuşunca anladım. Neyse öğretmenlik çok yüce bir meslek. Orada bir sorun yok. Gelelim tiyatro sahnesine. Nasıl yani diyenler olabilir? Şöyle ki her insana, her sınıfa, her güne farklı bir insan olmaktan hala tiyatroculuk mu olur? Her iş ders anlatma noktasına gelince tam bir tiyatro sahnesine dönüşüyor sınıf. Sevdiğin, hayal ettiğin işe kavuşamayınca bu bir üzüntüye, mutsuzluğa dönüşmemeli. Yapmaya mecbur olduğum işi sevdiğim işle birleştirdim. Çocuklar için çok soyut olan kavramları somutlamaktan çok zevk almaya başladım. Hele ki küçük seyircilerimin başta sevmedikleri dersi, benzetmelerim, örneklerim ve benzeri komikliği, ilginçliğiyle sevmeye başladığını gördükçe mecburen başladığım mesleği sevmeye başladım. Her şey bu kadar mükemmel gitmiyor tabii ki. Ne yaparsak yapalım ulaşamadığımız öğrenciler olabiliyor. Bir de uyanıklık yapma çabaları var. Normalde dönüp yüzüne bakmadıkları, yol vermedikleri bir arkadaşları var. Bu öğrencim tekerlekli sandalyede. Olay, dersten kaçmak, kaytarmak olunca birbirlerini teleyip yardım etmek için tartışıyorlar. Bu kadar temiz, minik kalplerin bile böylesine fenalığa çalışması bazen yılmama neden oluyor. Böyle öğrenciler, eğitim konusunda bile eksikleri varken öğretimi nasıl verebilirim diyorum. Ama ben vazgeçersem bir kişiden değil, onun da hayatına dokunacağı belki de yüzlerce insandan vazgeçmiş olurum deyip, gün geliyor ağlıyorum, gün geliyor kızıp bağırıyorum ama yine de mücadeleye devam ediyorum. Mesela öğrettiğim bir program var. İsmi Scratch. Oyun, programlama, animasyon yapabilecekleri bir program. Bu arada ben bilgisayar öğretmeniyim. Söz konusu bilgisayar olunca göz bebekleri büyüyen, gerilen öğrenciler var. Ya da tam tersine oynadığı oyunları düşünüp çok iyi kullanabildiğini sananlar var. Onlara ön yargılarımızı, egolarımızı bir kenara bırakmadığımız sürece hiçbir şey başarayamayacağımızı sık sık söylüyorum. Önem vermediğim ya da iyi bildiğimi iddia ettiğim derslere gereken önemi vermediğim için başıma ne tür olaylar geldiğini ve zorluklar yaşadığımı söylüyorum. Bazı öğrencileri kazanıyorum, fikirleri değişiyor. Ama tamamına seslenemiyorum. Ama çabalamayı da bırakmıyorum. Ben her mücadeleye, çabaya, çalışmaya varım. Yeter ki aile ve idare bana destek olsun. Beni öğrenciler gözünde küçük düşürmesin, desteklesin. Çocuklar hepimizin. İstek aynı, iyi olmaları. O zaman birlik olmak gerek. Kendi adıma bu yolda ilerleyeceğim.